Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte roketi oynayacağız yine. Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen bölüm kurye olmuştu. Bu, bu sefer oradaki aldatılmış hayaller ne yalanlar oldu ve birlikte yeni şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir şu araba çıkartalım. Seni tamam, araba çıkartıyoruz. Arabayı çıkartıyoruz. Arabanı anlamamıyor mu? Arabanı da. çok güzel. Lan klasik. Bu ne Amerikan klasik ne biliyor. Bedava et. <gülüyor> Oğlum bunu bence paralı yapmalıyız. Yıldırlar çabuk baksana araba. Rockhaven Roleplay'deki en sevdiğim araba. Bekleyin lan. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu seri için baya emek verilir. Çünkü gerçekten ne? Bu oyunda insanlarda play yapmak cidden çok zor. Ya bir arkadaşınız olacak, onunla planlayacaksınız. Ya da artık akıllı birisi gelecek. Siz öyle göstere göstere. Bir şeyler olacak. şimdi. Arkadaşlar. Bugün mesleğimiz ne derseniz? Şu. Başkanlık mı? Hayır. Doktorluk mu? Hayır. Atari salonunda çalışma mı? Evet. Evet arkadaşlar. Atari salonunda çalışacağız bugün. Evet. Arkadaşlar ilk başta mesleğimizi hemen şunu alalım. Hı. Atari salonu mesleği nerede? Oyuncu ha. Şimdi yine o kartı alacağız beyler. Çünkü başka türlü gelmiyor millet. Evet. Aldık. Yazıyoruz. Bir saniye abi. Hangi oyunlar var? Süper i̇şte Mario, Mario olsaymış iyiymiş. Ama Mario varmış lan. Evet hemen... İzliyorum. Süper. Mario. 10. Dollars. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Ee, 1 dolar 18 lira yapıyor. Bu 10 kere 18 diyor. 180 lira kazanırız yani kısaca bundan two dollars tetris nine dollars ya da abi, bu da 10 dolar olsun ya ya da abi, bak bakın direkt şöyle yazayım are set. games are 25 dolar yok olan 20 dolar ya da 10 dolar öyle. Dolar. Benim kırmızı yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi biz böyle böyle milleti kendimize çekeceğiz. Hemen adam bulayım. Oha Finlandiya'da adam var lan. Ben niye arabamla gezmiyorum ya arabayla arabayla gitmem lazım ee, bir arkadaşlar ee, bir dahaki seride ne olalım otel müdürü olabilirsiniz mesela otel işletebiliriz şimdi, şimdi milletin evinin oraları geliyor Gerçekte satıyorum yani arkadaşlar yani ee, atardaki silülleri çıkarıp adamlara veriyor. Keşke öyle bir imkan olsam artık onu da çıkacıktan yapacağız hadi gidiyoruz. Bir buçuk milyon dolarımız var arkadaşlar şu. An. millete hiç ev kurmamış ha. Valla. Ben nereden bulacağım oğlum? İnsan bir yerde yaşar en azından. Zaten şurası mesleklerin olduğu yer. Ya da arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Ya da oğlum tamam geçtim ya. Aha işte. işte bir kaç kişi. Evet, koş şöyle koş vursama neyse anlar inşallah oğlum bu Ruslar anlar mı lan bunu bak hemen gidiyorlar ya oğlum hani ellerine lan oyunu Ruslar ele geçirmiş finlandiyalı ele geçirmiş burayı da biriniz bari Türk çıksın İngiliz çıksın ya Amerikan çıksın onu bilmeyiz en azından Kodra'nın evine bir bağayım Farsight Games are ten dollars. genel var mı lan ten kent speak russian yazayım. Yani arkadaşlar İngilizce bilmeyenlere söyleyeyim. Rusça konuşamıyorum yalnız. <gülüyor> ben bu klavyede kesme işaretini bilmediğim için kenti öyle yazarım. Yoksa ken yazacaksın, kesme işareti öyle takılacaksınız şey İngilizce bilmeyenlere anlatıyorum. Bu arada ben de bu ara gelmiş gelmişken Rusların arasına bir ev koyayım. Şimdi yine beni Rus sanar aslında. Neyse yine de alalım. İşte eviyiz, Evimiz. Ya da arkadaşlar. Biz artık ne yapalım söyleyeyim mi? Ya da oğlum orada bize kutu verdiler yani. O kutu şey olabilir bakalım. Hiç para dolu olabilir mesela böyle 500 dolar yapılıp mesela arkadaşlar 500 dolar arkadaşlar sallayarak yapıyorum. Ee, kaç lira? 500 dolar 18.000 lira falan Neyse. Yok lan ya da 1000 dolar diyelim 18.000 aynı. Neyse beyler. Biz edisi de yapalım söyleyeyim de. Dondurma Ya, yeah. Lan oğlum. Araba. Arabayı niye çarpıyorum? Arabayı. Neyse. Ulan iki de çarptı ya. Tabi yolu ortasını öyle bırakırsa çarptı. Anlıyor. Ben ne yapıyorum onu burada. Hmm. Evet. Şuraya gelelim. Dondurmacada çalışıyorum Evet Evet mesleği gibi değiştireyim şurada ee, biz ne seçiyorduk beyler doldurmacı Arkadaşlar istediğiniz şurada dondurmalar vardır hemen yazayım şuraya Ice cream is sadie. Show me Vanilla ice cream yes. Double doors. Chocolate zip ice cream is. alır 2 Dolar sıyım. Dolar. 2 Dolar. Ve çıkar da faraları. Otel. Elimiz veya Hampu bin milyon, bin milyon para alıyoruz böyle. Şey, bir dahaki seyide de olabilir. Hırsız olma istiyorsa göz yumuyoruz. Hırsız ol yazabiliyorsunuz mesela. Bu cenaze arabası. En niye bunu kullanıyom lan? Evet. Gidelim. Allah. Gidiyorduk valla çiftliğe. Evet arkadaşlar. Şehirde şöyle bir tur atalım. Ne diyorsunuz? Hep şehirde de gezmiş olursunuz aynı zamanda. Ya da arkadaşlar evinize gidelim akşam yemeği yiyin Ne diyorsunuz? Bu bizim ev değil Oğlum bizim evlerde lazım Allah'ım ya, Ha şu sokakta galiba O, Kurslar akın buraya vallahi. Ulan nerde Ulan nadam Diğer arsaları hazırladım ama Boşlama hazırladık oraları Daha fazla kişi oydu ve Daha fazla şey Ev olmalı Yani kısaca şunu diyorum Arkadaşlar şehir böyle çok boş Yani terk edilmiş bir şey Bir şey duruyor yani İnsan bu şehre gelip Gelmez yani açıkçası ya. Neyse biz yedede gidelim hadi. Allah gidiyorduk. Ula çarpacaktık araba ya. Ya, bu gerçek olamaz bence bence bu iki oluşuyor ya. oluşuyor olamaz kanka aynen kanka iki evde oluşuyor güzel dursun diye yapmışlar ah benim ev burası garajı açalım beyler ve video bitti beyler neredeyse evet arkadaşlar bu video, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenip kanala abone olmayı ileri, lütfen açmayın, unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.